Ha Sting dir kanalından tekrar deneyim size merhabalar arkadaşlar. Ha Sting dir kanalından hepimizin var gayetler <gülüyor> <Gerçekten> ben <gülüyor> AAAAAAAA Bugün e, Arkadaşlarımla tanıştığım ilk mapte oynuyorum Yani Opsidyan savaşları e, Baran'la ilk bu mapte tanışmıştık Aynı şekilde Mete'yle de Tekrardan nasip oldu burayı öneyelemek Hoş geldiniz Neree <gülüyor> Duygulandım o Evet Evet Ben <gülüyor> bu arada e, Neden ben, neden yerden. neden Eee bağışladık Çelik. Şimdi tabii Bunu ben bayağıdır bir MC çekmiyordum Adam bayağı bir kanal kapattım açtım, açtım açtım Kapattım açtım kapattım açtım Skatıl olurdu Ve Baran'a bir söz vermiştim YouTube sözü Onu tutmak zorundayım zaten Çünkü en iyi dostumun sözü bu Vereceği sözler Baran ne yaptın Baran Hayır hayır hayır tutunamadım Aa. ya. <gülüyor> Bırak kırdığıma benim Allah. Kip'i mantarı çek mi deyik Ya Ya kanka mal mısın? Kip'i mantarı çek abi <gülüyor> abi değil abi Evet devam ediyoruz Oh hi mark Ufak bir aksaklık olsa da sıkıntı yok Anam anam Gel adam sanki <gülüyor> Benim tüm oğlum hepimize gelsin bak burayı izle. Gel gel Nerede lan sen? Ha? AAAAAA Baran Baran silimliyo Burak BURAK BURAK Tependeyim kanka Neredesin lan Noldun ne lan Kanka çüş yani Oha oha Burdurken de vurmak şey Allah Allah Hemen oha Abi çok iyi oynadım yalnız orada Baran Baran diyor önce biliyor musun? Biz kaç gün alıştırma alıştırmayı yapıyoruz. Bari. Bir şey yapamam. Oğlum bana, ben ala hastam oldu. Bırak sen o. Ya Yalan burayı keserim yavas. Bırak kim bırak bırak kim bırak. Ay yok ya. Bırak gerçi malak. Bırak bırak. Sen bana tim sen kim köpek. ya algo. ya Ya Baran ya. Aa. alır alırlar bak lan. Ya, ya. Aynen, alırım neler e, daha fazla obsidian sağlıyorsunuz. BFN alalım ya. BFN'i çökert 15 like. 15. 15. 15.500. Alın Uyak Haydi Aaaa Hangi bir ölme Ha tabii tabii tabii tabi tabi tabi tabi Oha baran oha oha baran Şunu görüyorum Aaaaar Oha oha Bırak kiliyi kapatınız ki Haydi Burada adam akıllı oynuyoruz hemen hile diyoruz lan. Böyle efsane tabii fikir Baran'dan çıktı bu arada. Baran'a teşekkür ediyorum. Baran ne yapıyor? Burak. Oha Baran, Bırak. oha düş Baran. Lan düşme. Buralardan lan. ne istiyorsun ki? Buralardan ne istiyorsun? Gel aşağı düşersin dedi. Düşüyorum zaten. <Gülüyor> Şunu. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ya salak. Ya, ya Adamı böyle kandırırlar işte. Bırak. <Gülüyor> Haydi lan Hop Kazmayla fırıyamışım Aaaaaa Abi şuna bak nasıl vuruyor yaa Köpek gibi vuruyorum değil mi kanka Olmadan pro. Ben yani serverde lag mı var lan öldükten sonra bir daha vuruyoruz Birazcık Lag belanı vermesin. Atıcağın serveri <gülüyor> Ben de diyorum Baran Abi bak bunnym orada bir vardı Baran bana öldükten sonra vurmaya başladı ya anlamadım Ya bırak, bıraktım ne olur ne olur o lan ne yapayım lan? lan. <gülüyor> ay, bırak, ne oğlum. lan. Evet dedi. aç, aç. aç. Lan dur lan. <gülüyor> aç... <gülüyor> <gülüyor> açmış. hile açmadım oğlum. Gel. O man. Sen ba bak oynuyon musun? İyi açmadın mı? Bak, yaman yaman. İşlerine bile 3 shot giraba. Bak, tam. cidden diyorum oğlum. Kim ya kim? Odun Tamam hadi gel. Üzüne geçeceğiz Baran. Kabul ediyor musun? <gülüyor> Biraz bana çek. Oha! Bar Aha! ne attım. Çok güzel koymadın mı? Aa. Odu 360 buraya geçelim. Tamam Geçirdim. tamam metem, metem özür dilerim tamam. Lan! Helal be ben de düştüm ya. Oğlum kırmayın şu duvarları ya. Yine de doğmuyorum. Evet, Mete çıldırıyordu. Mete Oğlum uh -huh. yeniden doğamatamıyorum. Ya kanka. <gülüyor> ya. Kasa. Hayır, hayır. Nereden vuruluyorum? <gülüyor> hayır. Öldüm. Mete'ye kırmayı görme Mete? Mete oyundan çıktı lan Burak Efendim Frank Hilmiz yani ben seni kurtaracağım şimdi Lan Baran nerede oğlum? Arkanda arkanda Uta, Kırıyor mu? Kırmıyorum, kırmıyorum. ölen Vuramıyorum Oğlum neredesiniz? Ah. Lan bu lan şey lan. Şey What the fuck? Ne oldu lan? Ölüm. Ne yapıyorsun sen? Nasıl gülersin? Lan nasıl işte. <gülüyor> Ay, şey. Oha! <gülüyor> ne oldu lan? As <gülüyor> Havaya attı beni. Bakın, bırak Kankan, dur dur, yurma. kanka. Dur be şey vurma. Kanka, bu yol bisiklet yolu bak izle ya baron bulur bulur ya bura hahahaha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> ne lan geri zekalı ya sen nasıl bir ya kayın kakarlı dersen nasıl bir ya Adamı aşağı düşer düşerken vurdun ya hayır Aa, hayır öldüm işte. sen de gel sen gel gelme gel kardeş her zaman Abi efsane oyun yalnız şu an efsane vs'ler dönüyor bana, bana vurma kardeş Kardo bana vurma kardo Ya bu, bırakın içindik ya gel Kurtar ki beni Can kurtaran kutlus polisi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya ben at alacağım. Siz, siz. bekleyin tamam. Lan bana Sen çavuruyor bana. Size abi boşluktan vuruyorum. Yeter yapmayı biliyorum yani Sen bekle... bırak bırak. bırak. Beni, bırak bayağı bayağı bayağı. Bayağı. Bayağı. Sen beni sattın evlere verdin. Bayağı. Ben ne? Aa var ne yapıyorsun oğlum? Timizden hey, oh, mi çaldın? O bırak abi. Türel video çekiyorsun bir şeyini. Bak bak. Dilemiyorsun Dilemiyorsun lan sen dilemi. bana oha. Dile mi dedin? Ondan pro olmuş mu o zaman? Ya oğlum videoyu görsene açana. ile değil ne Görürsün. Kims? Burak sen ne yapıyorsun? Burak sen tekla açsana. Oğlum videodayım diyorum sen ne diyorsun? Sen ben sana nasıl bir ses oğlum burada gelme Ben açayım. Sen açma sen ilerliyorsun biliyorum tanka dönüyor. Sakin ol ama dayak yiyorsun <gülüyor> Kanka ölüyorsun. 60 ton ya. Atakçı yine yine bak. Lan çıktı oyundan attı. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Ya Baran kapat çık lan Ya o ağabey. adam aşağı dışarı kalkana ya. Mete yardım et lan trafik kaldı. Tamam. Aa! Oğlum nereden vuruyor bana? 100 metre bloktan mı? Anne hani biri bir hile vesaire. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Zehirlenerek gelecekler zekalı. Kanka yine çıkamıyor. <gülüyor> Zehirlendi. Na oğlum bir kalbim var, yarım kalp. Önce. Hayır. Tamam. <gülüyor> At <var. gülüyor> Ölmeyin! Abi zehir öldürmüyor, öldürmüyor ya razı ya. Ya sen olamıyorum <gülüyor> Yarım kalbim var şu an. Lan! Pick yedim. Tabi ben kapatıyorum. <gülüyor> Niye lan? Ya kanka hileyle oynuyor baran. Çık atıyor bir de. Onu çıkartmadım ben. Aynen aynen gördüm. Server hilden atmıştı onu. Aynen. <gülüyor> kapatıyorum. Niye kapatıyorsun lan? Kanka çok sıkıcı oynuyoruz ya. Ben bir şey yapmadım ki oğlum bana ne ataruk. Terzini biliyorum. Baran açmış iddiayı oynuyor. Ense alıp şey O zaman e, görüşürüz Baran. Görüşürüz de. 200 bye bye 200. See you again. <gülüyor> Görüşmek üzere hoşça kalın.